Topluma hizmet uygulamaları dersini alana kadar gönüllü olarak hiçbir kurum ya da kuruluşta çalışmamıştım. Topluma hizmet uygulamaları dersi sayesinde Uluslararası Omnilik ferçleri Derneği'nde gönüllü olarak çalıştım. Başta neler yapabileceğim konusunda bir fikrim yoktu. Yardımcı olup olamayacağıma dair endişelerim vardı. Hatta derneğe gittiğim ilk gün fiziksel anlamda ayakta durabilen tek kişi olduğum için kendimi kötü hissetmiştim. Ama kaygılarımın yersiz olduğunu anladım. Dernekte çalışan ve orada cam sanatı üzerine eğitim alan omurilik felçli kişiler o kadar güler yüzlü ve secak yaklaştılar ki benim bütün endişelerim yok oldu. Cam atölyesinde birlikte çalıştığım 6 kişi vardı. Bu kişiler doğuştan bir trafik kazası veya bir deprem sonucunda omurilik felci geçirmiş insanlardı ve bu her insanın başına gelebilecek bir durumdu. Onlar atölyede camdan ürünler yaparken ben de yardımcı oluyordum. Dolayısıyla ben de cam sanatı öğreniyordum. Onlarla çalışmak ve yardımcı olabilmenin verdiği mutluluğun yanı sıra kendime yeni bir şeyler katmak da beni çok mutlu etmişti. Karşılıklı olarak geçirdiğimiz süreçteki paylaşımlarımız motivasyonumu arttırmıştı. Birlikte vakit geçirdikçe onlara olan saygım ve hayranlığım artmıştı. Yaşama olan bağlılıkları, her daim güler yüzleri, bir şeyler üretebilmek adına çabaları, pes etmemeleri, hayata olan bakış açıları ve özellikle eğitim konusundaki azimleri beni çok etkiledi. Bana aslında hayatta hiçbir şeyin bir insanın yaşama umudunu ve sevincini insanın elinden alamayacağını öğrettiler. Yaşarken karşılaştıkları engellere rağmen hayata kapılarını kapatmayan ve kendilerini geliştirmek için çabalayan insanlarla bir arada oldukça hayata bakışım, duygularım ve düşüncelerim değişti. Ve anladım ki hayatta yaşadığımız olumsuzluklara rağmen her zaman gülümsemek ve hayata tutunmak için nedenler bulabileceğimiz olduk.